Şimdi buradan biraz bizim ana tema konularımızdan bir tanesine geçelim istiyorum. Girişimler konusu. Girişimleri bu sene çok anlattık. Gerçekten de her programımızda en az bir ya da iki girişimci oldu. Olmaya da devam edecek. Çünkü Türkiye sanırım naksine girişimlerle kalkınacak. Yani girişim dediniz böyle küçük şeyde genç insanların bir araya gelip kurduğu böyle macera perest firmalar olmadığını, girişimlerin böyle bir şey olmadığını biz elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce anlatmaya Çalıştık. Bu konuda da e, bize çok büyük destekler verdi gerçekten de sevgili e, fonbulucu.com'dan Hakan Yıldız kendisi attığımızda merhabalar Hakan Bey. Merhabalar Merhabalar Serhat Bey e, yılın son günü yine beraberiz Evet evet yani yılın birçok günü beraber olduk son günde beraber olmak kısmet oldu sağ olun davetimizi kabul ettiğiniz çok için Çok memnunum efendim ben o, beraber olmak Süpersiniz ben. Hakan Bey e, çok hızlı bir yıl geçirdik çok enteresan bir yıl geçirdik girişimler evet. için çok güzel şeyler oldu e, Fon bulucuda olan enteresan değişiklikler de sanırım e, girişimlerin hayatlarıyla paralel gitti değil mi? Kesinlikle öyle oldu. Tabii bu e, ekosistemin dinamizmine ayak uydurmamız gerekiyordu zaten bizim de. E, onun için de yola çıkmıştık. Dediğiniz gibi çok dinamik bir aslında 235 gün geçirdik biz. Çünkü e, yılın yarısında başlamıştık. Biz. Evet. Saldıktan evet. sonra SPK'dan. E, bu 235 günde neler oldu neler bilemezsiniz. Bilmek istiyorum. Buyurun anlatın. <gülüyor> Mikrofon sizin efendim. <gülüyor> Efendim, e, öncelikle şunu söyleyeyim, e, bizi çok memnun eden e, iki önemli konu var. Birincisi, hem sizin gibi e, e, girişimcilik ekosistemine inanan insanların e, bu sisteme destek vermesi. E, Biz diğer taraftan da kamudan gerçekten hiç alışık olmadığımız e, şekilde e, gördüğümüz destekler, bunların ikisi bizim e, aslında biraz sonra sizle paylaşacağım istatistiklerin oluşmasında büyük bir katkı sağladı. Ee, onun içinde böyle kamu, startup, e, özel sektör, fonlar e, hepsi bir iş birliği yaptı ve e, bu yıl 235 bin içerisinde 26 milyon 386 bin liralık bir işlem hacmine ulaştırmayı başardı oh. bizi. E, bu tabi girişimcilere aktarılınca kıymetli oluyor Serhat Bey. Tabii, tabii. E, biz bunu 18 girişimimize aktarmayı başardık. E, yani 18 girişim istediği fonu ee, toplamayı başardı. Kaç küçük ee, yatırımcı vardı efendim burada? 26 milyon oluşturan? Hemen sıkı durun. Şu anda 11 bin ulaştı üye sayımız. 6707'si şey 6 ya. yatırımcı. Yani 6, 7 bin kişi, e, bunun içerisinde tabii şirketler de var, fonlar da var. E, girişimcilere inandı ve onlara yatırım yaptı. Ve bahsettiğimiz şeyde bakın şimdi 28-26 milyon lira dediniz, yaklaşık 7 bin girişimci dediniz. Yani 3 bin, 4 bin lira arası bir yatırım yapmış. Yani mikro yatırımlardan bahsediyoruz aslında ama Türkiye'nin makro ki, geleceğine katkıda bulunuyor. 18 şirket 26 milyonları aldı buradan ileriye adım atabilmek için değil mi efendim? Kesinlikle. Hatta hemen söyleyeyim 1146 girişimci başvurdu. Bunların toplam fon talebi 515 milyon lirayı buldu. Tabii ki bayağı ciddi bir rakam. Yani yarım milyarı aştık fon evet. talebinde. Evet. Ve yatırımcılar ortalama 7 bin lira yatırım yaptı sadece. Ama bakın 7 bin lirayla nelerlere ulaşıldı. Evet. Tabii bu iyi bir gösterge. Önümüzdeki dönem 2022 özellikle bence girişimciliğin çok parlak bir yılı olacak. Valla e, öyle gözüküyor sizin söylediklerinizden de böyle gözüküyor. Peki 10 e, yani binlerce yatırım hani 500 milyar liralık e, bir de istek var filan e, ve evet, siz evet. şu anda hani 26 28 mi dediniz kaç yatırım dediniz özür dilerim. Şu an 21 girişim. 21 girişim. Ee, şimdi bu... 18'i başardı, biri devam ediyor. Bu teker giderek daha büyüyerek artacak mı efendim? Yani mesela işte bu sene biz e, 11 tanesine baktık, gelecek sene 60'a çıkartırız. Bunu mudur? Yoksa bu hani daha eksponansiyel katlayarak mı artacak? Bunun e, aslında şu anda artışı biz de kontrol edemiyoruz açıkçası. <gülüyor> yani Yönetmeye çalışıyoruz. Birkaç rakam vereyim, gelirsiniz siz hayal edin. Çok güzel bir hayal kuracağınızdan eminim. İnşallah. Bu yıl tek bir girişime 1587 yatırımcı katıldı mesela. Yani artık evet. 1500-2000 sayılarını göreceğiz girişimlerde yatırımcı sayısını. Tek bir girişim en fazla bu yıl 3.7 milyon lira fon topladı. E, rekorumuz da var biliyorsunuz 85 dakikada sizde konuk etmişler. Evet evet 2. evet. E, 2.7 milyon lira topladılar. Yani artık bir saat bir buçuk saat içerisinde girişimci ihtiyaç duyduğu fonu yatırımcıdan toplayacak, sonra da işine gücüne bakacak, üretimi sistem yapacak. Süper bir şey bu ya. Peki bu sene mesela kaç girişimi e, siz sermayeyle buluşturacaksınız? Evet. Böyle bir öngörünüz var mı? Tabii ki var. Ee, tabii burada e, bizim yatırımcı potansiyelimiz çok önemli. Yani mevcuttaki üyelerimizden kaynaklı bir potansiyele sahibiz artık platformda. Evet. Ve bu e, Serhat Bey 1 milyarın üzerine çıktı. Yani 1 milyar liranın üzerinde artık platformumuzun bir yatırımcı potansiyeli söz konusu. Evet. E, dün gece de güzel bir gelişme oldu. Sermaye piyasası kurulu. Ee, iki önemli konuda açıklama yaptı. Biri e, limitler yani yatırımcıların limitleri minimum 68.400 liraya çıktı bir yıl içerisinde yatırımları. Kaçtı bu? E, önce 20.000'di sonra 50.000 artırılmıştı şimdi 68.400 oldu yeniden değerleme oranıyla. E, haliyle yatırımcılar daha çok yatırım yapabilecek. Yani bankada faize yatırmak istemiyorsa, işte ne bileyim doları alma diyorsak biz onlara bu fırsatları evet. biraz daha arttırmamız lazım gibi geliyor bana. 68 de bana çok böyle e, yukarıda gelmedi açıkça söylemek gerekirse. Bunu, bunu 272 bin liraya kadar artırabiliyor yatırımcı. Süper. Istersen, sadece beyanlar. E, ama asıl e, memnuniyet verici gelişme dün gece yaşanan e, sermaye piyasası kurulu... Bizim fonlama limitimizi yani yatırımlara çıkan, yatırım turuna çıkan girişimciler 11 milyon 911 bin lira, 10 bin, özür dilerim 10 milyon 911 binde toplayabiliyordu maksimum. Evet. Onu 20 milyona yükseltti. Süper. Bu da ölçeklenmeye başlayan girişimlerin özellikle veya ölçeklenmiş girişimlerin de aktive geleceği, seri A, seri B yatırım turlarının bizim tarafımızdan da yapılabileceği anlamına geliyor. Bu bizi heyecanlandırınca, aslında 2023-2022 hedefimizi biz 150 milyon lira fonlama diye açıklamışken muhtemelen 200, 250 milyonu aşacağız gibi görünüyor. Bu da 40 ila 60 arasında bir girişimin 2022 yılında fonlanacağını gösteriyor diye düşünüyoruz. 31-12-2022'de yine bu konuşmayı yaparız, değerlendiririz inşallah. Vallahi inşallah ben hani daha çok sizin bülteninizi okuyacağım, daha fazla sizi takip edeceğim <gülüyor> anlamına geliyor bu. Ama bu çok güzel bir takip, çok güzel bir e, gelişme gerçekten de. Hakan Bey önümüzdeki sene daha çok daha sık buluşalım lütfen. İnşallah efendim. Biz e, her hafta pazartesi günü saat 10'da artık Türkiye bir girişim kampanyası görecek, yatırım tur görecek. Aynen. Her hafta bunu yapacağız inşallah. E, yeter ki onlar inansınlar, güvensinler girişimcilik ekosistemine, yatırımlarını yapsınlar. E, bir ila üç yıl içerisinde çok şeylerin olacağını göreceğiz hep beraber. Bundan sonraki amacımız sadece fonlamak değil Serhat Bey. Bu girişimlerin başarılı olabilmesi, global açılabilmesi için de onlara çok güzel destekli bulduk, onları vereceğiz. Elimizden gelen bizden de ne olursa bu girişimlerin yaşaması için ve büyümesi için her şey için biz buradayız efendim. Çok teşekkür Tabii. ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizin vasıtanızda tüm dinleyicilerinize, tüm yatırımcılara, tüm girişimcilere bu sisteme inanan herkese iyi yıllar diliyorum. Efendim. Ben de sizin şahsınızda fonbulucu kom ailesine, hani bu sene mümkün hale getiren aileye sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.